merhabalar kıymetli dostlar. Kıymetli orta ses dostları. Ve Azerbaycan'daki kardeşlerim nasılsınız? Öğrencilerim keyfiniz nasıl? Kıymetli danışmanlar, kıymetli psikologlar, yaşam koçları, ailelik danışmanları ve tüm uzmanlar. EFT bahsedelim bu yüksel ve düşünsel özgürleşme tekniği. Şimdi EFT'de bir sorunu ele alalım. Mesela e, sorun ne olsun, ee, işte korona korkusu olsun korona korkusuna, EFT yöntemini hafifletmek istiyoruz bunun için bir e, danışanımıza soruyoruz yani e, koronaya yakalanma korkun veya koronadan zarar görme korkun diye diyelim ki 10 üzerinden 10 olsun hemen başlıyoruz, hangi elle yazıyorsa e, o yazdığı el mesela sağsa siz sol eliyle, sol eliyle yazıyorsak sağ elin altına vuruyorsunuz. Şimdi diyelim ki danışanımız sağ eliyle yazı yazıyorsun. Biz hemen sol elin altına başlıyoruz. Sol elin serçe parmağını altına vurarak koronaya yakalanma korkuna rağmen kendini seviyorsun ve bunu derinden kabul ediyorsun. Mesela benim olsun diyelim, kendi kendimize uygulamayı gösterelim. Korona korkuma rağmen kendimi seviyorum ve bunu derinden kabul ediyorum. Sonra kapı noktalarına devam ediyoruz. Baş, alın ortası, yan şakaklar, göz altları, burun altları, çene ortası, göğüs ortası ve yan berine. Uzman e, yazdığı eliyle danışının kafasına vurarak şu şekilde korona korkuna rağmen kendini seviyorsun ve bunu derinden kabul ediyorsun. Korona korkuna rağmen.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 Az önce öten karga gibi bir takım çatlak sesler olabilir. Bu EFT yöntemi işe yarıyor mu, yaramıyor mu diye. içinizden bir sürü takıntı, kaygı yine besleyebilirsiniz. Aldırmayın, devam edin. İkinci turda ama bundan böyle hemen derhal korona korkumu yenmeme izin veriyorum. Ama bundan böyle korona korkumu yenmeme izin veriyorum. Her vuruş 12'den fazla olmalı, hızlı hızlı olmalı. Korona korkunu yenmene izin veriyorsun. Korona korkunu yenmene izin veriyorsun. Korona korkunu yenmene izin veriyorsun O kadar hızlı oluyor ki on ikiden fazla Korona korkunu yenmene izin veriyorsun Korunu korkunu yenmene izin veriyorsun Korunu korkunu yenmene izin veriyorsun Şimdi hemen danışana şunu soruyoruz Korunu korkun önceden on 10 üzerinden ondu Şimdi kaça düştü diyorsunuz On, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş Mesela benim az önce korunu korkum on üzerinden on kez beşe düşmüş Demek ki bu doğru bir cevap bir tek kişiyi kişiye vura vura, kapının tüm noktaları ve sinir uçları beynine bu tenkinin yerleşmesine gerçek olan bir şey. Mesela köpek korkusu, uçak korkusu, abartılı olan tüm korku, kaygı ve endişelerin tabii ki bilimsel araştırmalar, bilim adamların görüşleri, resmi kuruluşlar, sağlık bakanlığı gibi bu tür kuruluşların e, önergelerine, tavsiyelerine veya e, doktorların önerilerine rağmen danışanın e, abukalı korku ve kaygıları varsa, koronayak ve gibi ise bu tür EFT vuruşlarıyla e, kaygıları azalacaktır. Azalana kadar, sıfırlayana kadar, bire düşene kadar devam edin. Hoşça ve dostça kalın. Unutmayın kendinizle ve sevdiklerinizle barışık kalın. Sevgiler, selamlar olsun.